Assalamu ve Rahmetullah Evet arkadaşlar videolarımıza başlamadan önce size biraz bilgilendirmek istiyorum çünkü e, duymayan kardeşlerim var hem de bilmeyen kardeşlerimiz abilerimiz ablalarımız var. Bu videomuza girdiğimizde ilk önce duymayan kardeşlerim için söylüyorum alt yazılar bölümünü tıkladığınızda böyle zaten bu şekil gelecek.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 ee, bir sonraki videoda haberdar olmak isteyen kardeşlerim, abilerim, ablalarım varsa Kanala abone olmayı Yani aramaya zaten Ercan altın başlayı yazdıklarını zaten böyle bir profilim çıkıyor Abone ol butonuna tıklayıp yücretsiz olarak abone oluyorsunuz ee, Bir sonraki videolardan hemen haberdar olmak isterseniz bildirimlerin tümünü açıp e, Olayı kapatmış oluyorsunuz ve bu şekilde bir sonraki videomu attığımda size direkt bildirim geliyor Benim bu kadar İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim Esselamün Aleyküm ve Rahmetullah Evet Bugün Sizlere Yemek duasını söyleyeceğim Kendi Söylediğim yemek duasını söyleyeceğim Umarım bu Video size e, Hayırlı gelir Güzel gelir Çünkü yemekteyken Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz Ama e, Daha da güzel olmasını istiyorsanız Yemek duasını her yemeğin yemek bittikten sonra Toplu bir şekilde toplu bir e, ortamı bulduğunuzda yemek duasını aslında okursanız sizin için daha hayırlı ve daha güzel olur arkadaşlar. Benim okuduğum duam da şöyle. Umarım bu video size hayırlı gelir. Hemen zaten alt tarafında bilgilendirme kısmında duayı size paylaşacağım. E, umarım ezberleyip e, siz de benim gibi her yemekten sonra bu duayı okursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Erhamerrahimin. Ya Erhamer Rahimin Ya Erhamer Rahimin. Evet arkadaşlar. Burada yani Rabbimiz biz bunu bu şekilde söylediğimize Rabbimize buyur kulum diyor ve Elhamdülillahi'l-lazi hamden kesiran tayiben mübareken fihi gayra müvaddeyyin vela müstenen anhu Rabbina. Allah'ım sana çok temiz ve bereketli hamd ederiz. Allah'ım bu son ve ihtiyaç duymayacağımız yemek eyleme Rabbim. Allah'ım sen bizim bereketimizi eksik etme ya Rabbim. Allah'ım sen bize haram nokmayı dittirme ya Rabbim. Bizi yediren içiren Müslümanlardan kılan Allah'ımıza hamdolsun. Allah'ım şu verdiğin nimetlere sana şükür olsun sana hamdolsun ya Rabbim. Allah'ım sen bize tahtuk yaptırma Allah'ım. Eğer tahtuk yaparsak Allah'ım sen bize engelle Allah'ım. Sen bize yardım et Allah'ım. Allah'ım. Seni sevmediğim bir şey bize yaptıtırma Allahım. Eğer sevmediğim bir şey yapmaya kalkarsak, sen bize engelle Allahım, sen bize yardım et Allahım. Allahım, sen sonsuz kere şükür olsun ya yarabim. El Fatiha. Allah. Evet arkadaşlar, yemek duası buydu. Umarım size hayırlı gelir. Umarım bu videoyu izleyen arkadaşlar, umarım ezberler bu duayı ve her yemeğin sonunda bu duayı okursa. Sizin için daha hayırlı ve daha güzel olur. Selamün Aleyküm ve rahmetullah.